Ben senin 10 bin kiralığını karıştırdım. 10 dakika kalamaz. Ben 10 ay adam öldürmüş akıl içinde kaldım. Ve bilinçli olarak beni orada tuttular. Ayağından zincirle ev kalabilirim diyorsan bana söylesen. Hücre hapsinde 9 ay kaldım. Hücre hapsinde 15 gün dayanabiliyorlar en fazla. Mahkeme kararının hücre hapsinde kalıyorlar. 9 ay bir ki hücre hapsinde kaldım. Dayanabilir misin? Bin bir türlü iftaraya uğradım. Çetereyi yargılanıyorum Daha halen de yargılanıyorum. Eşkiye diye. 20'ye yakın eşkiye başının dava açıldı bana. Hepsinden ferah et. Defalarca on polis tarafından basıldım. Beni şikayetçi olmadı. Emniyette işkence gördüm. Şikayetçi olmadı. Hem ne işkence? Benim gördüm işkence ise 10 dakika dayanamaz. Hatta 10 saniye dayanamaz. Bayıldım. Emniyette yemeğimi çejime kokain karıştırdılar ve ben bunu abartıkla mahkeme kararı ispat ettim. O günler siz görmediğiniz için, size kolay geliyor. Bütün gazetelerde sür manşetten Adnan oca kokainman çıktı dediler. Ferah ettim, tek kelime yazmadı gazeteler. Benim bir vardır, korkuyum buna. Ben bir tek Allah'tan korkuyorum. Kur'an'la büyüdük. Kur'an gönlümüze taht Kur'an'la, iman'la iltişen bir insanda korku olmalısın. Allah diyor, daha sonrası da korkmayın çünkü ben sizinle birlikteyim, işitiyorum ve görüyorum diyor Allah.